Bugün 27 Şubat 2022 Pazar. Güneş günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve pratik enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Venüs'le kavuşarak Balık burcundaki Neptün'le olumlu açı yapacak. Sosyal konularda daha aktif olabilir, çevremizle paylaşımlar yapmak isteyebiliriz. İş ve özel ilişkilerimizde uyumlu ve dengeli olabilir, yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü verimli kullanabiliriz. Öyle saatlerinde Ay, Oğlak burcundaki Mars ve Plüton'la kavuşum yapacak. Enerji ve motivasyonumuz yükselirken daha hızlı kararlar alma eğiliminde olabiliriz. Kararlarımızı uygulama ve inisiyatif alma gücümüz yükselebilir. Hırslı ve tutkulu olabileceğimizden yakın ilişkilerde duygusal baskı ve manipülatif davranışlarda gözlenebilir. Sezgilerimiz normalden daha güçlü olabilir. Ay saat 17.49'da boşluğa girecek ve akşam 21.35'te Kova Burcu'na geçene kadar boşlukta kalacak. Ay boşluktayken önemli işlerle ilgilenmeden dinlenmek ve keyif aldığımız faaliyetlere yönelmek daha doğru olabilir. Akşam Kova Burcu'na geçen ay gece saatlerinden itibaren sosyal ve toplumsal konulara, bilimsel kavramlara ilgimizi arttırabilir.